ortalama bir çalışandan çok daha hızlı birçok konularda yol alabiliyor. Bu da kadını çok güçlendiren bir özellik. Size gelenlerin güçlü yanlarını alıp, güçsüzlerini, sizi engelleyenlerini hemen gündeminizin dışına atmamız gerekiyor. Tavsiyelerim bunlar olabilir. Hepsi de çok güzel tavsiyelerdi. Bir tek tek altına imzamı atıyorum. Özellikle çocuğunuzu bırakıp uzaklarda işin peşinde olmanızdan ötürü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 Ee, bu noktada şuna da çok inanıyorum. Hayat arkadaşınızın da sizi cinsiyetten bağımsız destekliyor olması çok önemli. Ee, ben e, kariyerimde bu e, uzun dönem Çin'de yaşayacağım zaman e, bir gece sabaha kadar e, neredeyse ağladım. Çünkü gitmeyeceğim dediğimde gitmeyeceğim için çok üzüldüm. Yani bu, bu kariyeri seçmemek için çok üzüldüm. E, gideyim dediğimde çocuğun kalacak diye çok üzüldüm. Yani iki seçimde o kadar üzüyordu beni. Yani kalmak da çok üzüyordu, gitmek de çok üzüyordu. Yani bu seçeneği kabul etmek, teklif bana geldiğinde. E, HOMELT'ten bahsediyorum. E, orada eşimin bunu yapmazsan ömür boyu çok üzüleceksin. Bunu denemek istiyorsun. Ben yardımcı olacağım sana demesi aslında beni çok cesaretlendirdi. Yani bir tavsiyem de şu olsun. E, hayat arkadaşımızı... Ee, kesinlikle cinsiyetten bağımsız yol arkadaşı olarak seçin. Yani siz onun karısıysanız, o da sizin kocanız. Siz ne kadar gitmek istiyorsanız, o sizin. Ee, o ne kadar gitmek istiyorsa bu arada, siz de onu e, destekleyebilirsiniz O anlamda ben orada biraz şanslıydım, onu da yadırgamıyorum. Ama şansınızı da kendin yaratırsınız. Seçimleri de ona göre yapmak lazım diyeyim artık sonunda. Yani... Evlendiğimizde çalışamazsın, evinin kararısını, kadın olacaksın, oturacaksın evinde diyen bir adamla evlenmektense hayatım sen çalış, ben her zaman seninleyim, destekliyorum. Süleymanım, burada Evet, kesinlikle. Burada bir şey daha hatırladım. Ben 12 yıl fabrikada çalıştım, biliyorsunuz fabrika müdürüydüm. Bu şekilde evlendiğinde çalışmasına gerek olmadığına ikna edilen çok genç kızımızı, montaj hatlarında çok gençler çalışırdı, çoğunu çok ikna ettim. Çünkü bir anda gerçekten de ona vaat edilen şey güzel bir mobilya, bir ev. Aslında onun hapishanesi, mutfak eşyaları, başında bir koca. Ben ona bunun onun için ne kadar yanlış olduğunu ikna edip daha sonra da bana teşekkür eden çok insan oldu. Yani burada, orada sıcak, samimi ve bir anda konforlu gelen.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 Ee, çok teşekkür ediyorum ben de Tülay Hanım. Ee, bunları konuştukça yapılacak şeyler beni tabii daha heyecanlandırıyor. Allah uzun ömür verdikçe inşallah sizler gibi e, çok değerli platformlar, aslında kadının varlığını, görünürlüğünü sağlamaya çalışan platformlar, bizler gibi bulunduğu noktadaki güçlerini e, biraz daha kadınların güçlenmesi için kullanabilen e, kadınlar ve yöneticiler, bütün yöneticiler, bizim şirketimizdeki erkek yöneticilerde de aynı vizyonu görüyorum. Hepsi kız babası, hepsi geleceğin aslında,